Merhaba, bugün sizlerle Efe iş serisininini çözeceğiz. Bir dakika, şunu kapatayım. Şimdi burada sizin için hazırladığım bir tane makine var. Ayarlar diyelim ve gördüğünüz üzere burada Efe'nin etkinleştirildiğini görüyoruz. Neyse, tamam basayım ve devam edelim inşallah. Ve başlat dediğimiz zaman şöyle bir ekran geliyor. Bu ekran Efe İşel adı var. Yani Efe İşel adı. Çoğum, bu sadece Mr. Box'ta değil bilgisayarlarda da takılabiliyor bazen. Neyse. Buradan nasıl kurtulacağımızı öğrenelim. Şimdi ben bu bilgisayarda Pardus yüklü. Ben onun için Pardus için adımını yapacağım. Sizin işletim sisteminiz farklı olabilir. Bunun için yani çözüm pek işe yaramayabilir. Yani bu anlatacaklarım sadece Pardus içindir. Onu da not alayım. Şimdi burada ilk önce FS0 ve sonra da shift-ş shift-ş yapınca böyle oluyor. Neden shift-ş? Çünkü şimdi bu klavye farklı olarak zagiliyor ve bizim klavyeden uygun değil. E shift şeyi yapıyorsunuz ve enter diyorsunuz. Şimdi burada ise cd far Bir dakika Yanlış giydik. Önce burada cd e f I. Sonra da cd Pardus Yazıyorum Ve Sonra da burada Grup Grup X 64 Ç E f i e, f I. Neden? I. Çünkü burada iyi. Bakın, i'ye basıyorum mu geliyor. C'ye basıyorum da geliyor. Yani bu klavyeyi farklı olarak algılıyor. Neyse, ev Gördüğünüz üzere geldi. Fakat. Şurada yeniden başlatalım mesela. Mesela şurada kapatalım bir. Pardusun. Heee sorun başlıyor. Tekrar başlat dediğiniz an Tekrar bu ekran geliyor. Ne yapacağız şimdi? Bu işlemi kalıcı hale getireceğiz. Gördüğünüz üzere bu startup.nsh dosyasını arıyor. Öncelikle burada Tekrar fs0 fs0 Shift işe, sonra da burada Edit, Edit, Edit Star Up nokta nsh, enterliyoruz. Burada da sırasıyla f 0 f 0 Shift işe, enter, cd. Efe Cd Pardus E Grup Grup x64 Nokta Efe Efe bunun e. bir çözüm yolu bu. Şöyle ceterini oyla kaydedelim. Y'ye basalım. Şöyle de makinemizin başlatalım. 3 2 1 0 Bakın geldi. Fakat sanal makineler içinde bunu şöyle yapabiliriz. Bakın bu işin işte bilmiyorum diğer bir yöntemi BIOS'da. Şu şekilde mesela hmm, System Setup System Setup Burası Vistralbox'ın Biosu Şimdi buradan boot menüsüne gelelim. Boot menu Man manager. Boot options. Change boot order ve enter. Şimdi de burada artı artı artı. Şimdi de burada artı ve eksiyle de yukarı aşağı taşıyalım. Artı, artı, artı. Enter. F10 Y ve Escape, escape, escape. Şimdi buradan reset diyelim. Bir de bunun diğer bir yolu bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videoda kadar Allah'a emanet olun. İnşallah. Sağlıcakla kalın.